Evet sevgili öğrencilerim Şimdi üçgende kenar ortayın Tarama testini gömeceğiz birlikte dostlar Hemen vira bismillah diyelim Ve başlayalım Şöyle birinci sorumuz odaklanmasını Bir ayarlıyoruz Tamamdır Diyor ki Bunlar kenar ortay kenar ortay Demek ki şu g noktası bizim için artık Ağırlık merkezi GD ile GE'nin toplamı da 12'dir demiş. Şimdi ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana 1, açıya 2. Bunun içinde tabana 1, açıya 2'dir dedim. Bana diyor ki A ile B'nin toplamı 12. Buna göre de AE ile BD'nin toplamı nedir diye soruyor. Yani şu 3B ile 3A'nın toplamı acaba nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi biz neyi biliyoruz? A ile B'nin toplamı 12. 3A ile 3B'nin toplamı da 3 katı olacak 36. Evet bir yandan telefon da ötüyor arkadaşlarım tam zamanında arıyorlar. Neyse şuna geldik. ABC üçgeninde. Şimdi kenar ortaymış yine bunlar. O halde G ağırlık merkezi. Burası 3 ise buranın 6 olduğunu biliyorum. Hatta 6, 8, 13 geninden buraya 8 yazalım. 8 ise buranın 4 olduğunu söyleyelim. Bizden de bakın BD uzunluğunu istiyor ki 4, 6 üçgeni bu. Artık sürekli karşımıza çıkıyor. Hipotenüs 2 kök 13'dür. Cevap Adana'dan geldi. Üçüncü sorumuz yine kenar ortay olduklarını söylemiş. Şu bir kenar ortaymış. Bu bir kenar ortaymış. O halde G ağırlık merkezidir. 3 ise burası 6. 2 ise burası 4. Ve bakın yine 4, 6 üçgeni o halde burası iki kök 13. Bunu bir söyledik. Nereyi istiyor? GC'yi. Hemen şu GC'yi de devam ettirelim. Bu da bir kenar ortay olsun. Kök 13, kök 13 diye bölsün. Ve bakın dik açıdan inen kenar ortay olduğundan dolayı dostum kök 13, kök 13. Bu da kök 13 oldu. Ve şurası kök 13 ise burası 2 katı olacak. 2 kök 13. Tabana 1. Açıya 2'den. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. G ağırlık merkezi demiş. O zaman 4 ise buranın 8 olduğunu söylüyorum ben artık. gd 4. B'c nedir? diye bir soru sormuş. Hemen diklikten diklik indiğini gördüm. Bir öklik yapalım. H kare eşittir 4 çarpı 8. Yani 32. H eşittir 4 kök 2. Şimdi burası 4 kök 2 ise Tabana bir açıya 2'den burası 2 kök 2. Yani toplam benim dik açıdan inen kenar ortayım 6 kök 2. Muhteşem üçlüden bu da 6 kök 2. Bu da 6 kök 2. Ve toplam BC uzunluğu 12 kök 2'dir. Yapıştır gelsin. 5 sorudayız dostum. Hemen okuyalım. DE orta taban. Orta taban varsa 3, 1, 2 kuralı vardır. Şurası 3K, şurası 1K, burası da 2K. Bakın 2K'ya 6 düşmüşse 1K'ya 3 düşer. Cevap Denizli'den gelir. Şimdi ABC üçgeninde AD kenar ortay. Tamam burası kenar ortay. G ağırlık merkezi. O zaman tabana bir açığı iki muhabbeti var. BC'yi 24 vermiş. Demek ki burası 12, burası 12. AB'ye 18 vermiş. AD EG'nin kaç katıdır diye de bir soru soruyor bize. Önce şunu yapalım. Açıortayda 12'ye 18 kolların oranı var. Yani 6'ya bölersem 2'ye 3 oranı var. Demek ki şu parça 2k, şu parça 3k uzunluğunda olacak, değil mi dostum? Şimdi bunu söyledik. Başka 6'ya 10 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2. Doğru 2'ye 3 oranı var açı ortayın, kolların oranı ayaklara yazdık. Şimdi burası toplamda 5K. Yani AD eşittir 5K geldi. Şimdi G ağırlık merkezi olduğu için dostum burada bir de tabana bir açıya 2 muhabbeti vardır dostlar. Hemen tabana bir açıya 2 muhabbetini yapacağım. Şuraya ben bir A birim dersem. Şurası 2A birim olacak. Yani toplam 3A oldu. Bizim AD dediğimiz yer. O halde 5K eşittir 3A. A eşittir 5K bölü 3 çıktı. Yani şurası artı 5K bölü 3. Peki burası 5K bölü 3 ise 2K idi şurası. Hemen 2K'dan 5K bölü 3'ü çıkaralım. 6 1K bölü 3 kaldı. Yani şu EG K bölü 3 çıktı dostum. Şimdi bakın EG... K bölü 3. AD'yi ne bulduk? 5K. Kaç katıdır diye soruyor bize. Kaç katı bunun dostum? 15 katıdır dedik. Şimdi hemen 7. sorudayız. Okuyalım 7. sorumuzu. Şimdi buradan bir kenar ortay gelmiş. BD kenar ortay. Sonra şu BD'ye 3K derseniz diyor. DC 2K olacak. Şurası 2K. Tabii ki burası da 2K. Başka FD paralel BC. Şimdi şu paralelmiş BC'ye. Demek ki orta taban bu Fransa noktasında da ikiye böldü arkadaşım. Burada ikiye böldüyse burada da ikiye böldü. Bir de aç ortay var ADE, EDB. Yani şu ED bir de açıortay ortaya geldi. Buna göre AB EF'nin kaç katıdır diye soru sormuş bize. Hemen şunu bir konuşalım. Önce aç ortaya konuşalım. 2'ye 3 oranı var. Demek ki şurayla ayakları şuranın oranı da 2'ye 3. Hatta 2 katını alalım. 4 M'ye 6 M olsun burası. Toplam ne yaptı? 10 M. E Fransa'da 2'ye bölecekti. 5 M, 5 M diye bölecek. Buraya 5 M, buraya da M yazdım. Bakın A, B 10 M, EF 1 M. 10 katı çıktı yani cevap Edirne'den geldi. Evet 8. sorumuz. Çift ağırlık merkezi demiştim bu soruya köşe taşlarını çözerken. Şöyle bakın. Şimdi şu inen kenar ortay Ben şurayı çizersem GC'yi dostum. Bak CF kenar ortay, g GE de kenar ortay K noktası şu küçük üçgenin ağırlık merkezi oldu. O halde burası 6 ise şuranın 3 olduğunu biliyorum ben artık. Zaten FK soruyor. 3'ü yapıştırdım. Evet 9. sorumuz Orta taban yapacağımız bir soruydu bu da Şuna A birim dersek ağırlık merkezi olduğu için şurası 2A Şuraya A dediğinden dolayı Burası da A Şimdi şu kenar ortayı da çiziyorum Burayı 9 9 diye böldü Muhteşem üçlüden bu da 9 Hatta 3'e 6 geldi Ve bakın şimdi X denilen uzunluğa Şimdi bu kenar ortay olduğu için burayı 2'ye bölüyor Yani denizli de 2'ye böldü Edirne'de de 2'ye böldü. Demek ki bu bir orta taban. Neyin orta tabanı? Altının. Demek ki yarısı olacak 3. Evet 10. sorumuzdayız dostum. X nedir diye soruyor. Bc'yi 60 vermiş. Şimdi ben hemen G'den geçen kenar ortayımı çiziyorum. Bu kenar ortayı burayı 2'ye bölecek. 30, 30 diye 2'ye böldü. Şimdi bu <gülüyor> muhteşem üçlüden. Bu da 30 oldu. Ambulanslar geçiyor. Allah yardımcılar olsun inşallah. Şu da 30 oldu. Tabii ki bu 30'u da ağırlık merkezi nasıl böldü? 1'e 2 oranında 10'a 20 şeklinde böldü. Peki 8 var 10 var. Şurası 6 gelir. 6, 8, 10'dan. Buraya da 24 kalmalı. 30 olması için cevap Adana'dan çıktı. 11. sorumuz ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Bakın ağırlık merkezinden ne geçiyordu? Kenar ortay. Şimdi bu bir kenar ortay. X'i 2'ye böldü. E aynı zamanda açı ortay olduğu için burayı da kesinlikle ne yaptı? Dikindi. İkiz ikizkenar üçgen oldu. 10 oldu. Altıysa tabana bir açı 2'den 3 geldi. Bakın şu dik üçgende Pisagor yapalım. 10'un karesi 100 eşittir. 9'un karesi 81 artı şuraya k dersem k kare. 81'i bu tarafa attım. 19 eşittir k kare k eşittir kök 19. Yani şurası da kök 19. E o zaman burası da kök 19. X ne çıktı? 2 kök 19 çıktı. 12. sorumuzdayız. Evet, 60 var, 6 var, 8 var. AB nedir diye soruyor. Dostum, şurayı çizdiğinde bak burada 2'ye böldü. Burada da böldü. Bu EF, AB'nin orta tabanı oldu. Yani EF kaç ise AB 2 katı olacak. 2x dedik. Şimdi EF'yi bulalım. Biz bunun içinde şuradan bir diklik indireyim 60'ın karşısına. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür şuraya. 2 kalır. 60'ın karşısında iki kök 3'tür. Şey pardon dört kök 3'tür. Çok özür dilerim. 30'un karşısındakini kök 3 katı. Sonra hemen şuradan da bir pisagor çakalım. x kare eşittir. Bir 4 kök 3'ün karesi 48 artı bir de 2'nin karesi 4. Yani 52 x eşittir. iki kök 13. Tabi bize x'i değil 2 x'i soruyor. 4 kök çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet, 13. sorudayız arkadaşlarım. ABC üçgeninde bunlar kenar ortaylarmış. Hemen kenar ortay olduklarını gösterelim. Demek ki şu nokta ağırlık merkezidir. BC'yi 6 vermiş. O halde buralar 3, 3'tür diyelim. AB, AB, AB, AB. Şuradaki X diyelim. X diyelim. Bizden de x, x'i istiyor. Şimdi bakalım neler yapacağız. Önce şuradan bir öklit çaksak diyelim. Olur mu? Neden olmasın? Olur tabii ki. Hadi bir yapalım. Aklımıza gelenleri yapalım. Şimdi burası A'ya 2 A. A ya yapamam. Diklikten diklik inmemiş. Pardon. Hmm. Bir tek iki kök beşi vermiş. Ne yapacağız lan? Evet. Burası 90 derece. Şimdi şunu da bir çizelim bakalım. Şu kenar ortayımızda. Yine kenar ortayın uzunluğunu yapacağım herhalde. Burayı kök beş, kök beş kendi de muhteşem üçlüden kök 5 oldu çünkü dik açıdan indi kenar orta. Burası kök 5 ise buraya da 2 kök 5 kaldı tabana bir açıya 2'den dolayı. Evet yine kenar ortayının uzunluğunu yapacağım. Şimdi kenar ortayı 3 kök 5. Karesinin iki katı diye başlamıştım. 3 kök 5'in karesi 45 yapar. 2 katı 90 yapar eşittir. Kolların kareleri toplamı. Bana nereyi soruyordu? AB. Biz sadece AB'ye x diyelim. AB'nin karesiyle bir de şuradaki 6'nın karesinin toplamı yani 36 eksi indiği kenarın karesi yani 20 yapar 2 kök 5'in karesi bir de bunun yarısıydı 10. Şurası 36'dan 10 çıktı 20. 6, 26. 26. 26'yı da bu tarafa atarsam 90 26 olur. Ondan 6 çıktı 4. 8'den 2 çıktı 64. Demek ki x kare eşittir 64. x eşittir 8 geldi. Evet on dördüncü sorumuz yukarıda verilenlere göre HD nedir diye soruyor. Şimdi altı var on iki var burası bir kere biri diğerinin iki katıysa küçüğünün kök beş katından altı kök beş. Şimdi bu kenar ortay bu yükseklik neydi kural? Kenar ortayla yüksekliğin arasındaki x'in iki katıyla yine bu bulunduğu kenarın çarpımı yani altı kök beşin çarpımı şuna eşitti. Diğer iki kenarın kareleri farkı. Yani 12'nin karesi 144 ile 6'nın karesi 36'nın farkı. Cevap bu. Şimdi 144'ten 36 çıkarsa 108 kalır. 2'ye bölersem 108'i 54 olur. Yani x eşittir şuradan yazayım. 54 bölü 6 kök 5. 6 ile de 54'ü sadeleştirelim. Yukarıda 9 aşağıda bir tek kök 5 kalır. O da 9 ile kök 5'i çarpıyorum. Burayı da kök 5 ile çarparsam 5 olur. 9 kök 5 bölü 5. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet buna bakalım. Bu da yine bir kural sorusu demiştik. Bu ağırlık merkezinden geçen doğrunun bir tarafındaki köşeden inen şu doğru. Diğer iki köşeden inen doğrunun toplamına eşit. Yani x ile 1'in toplamı 8'e eşit x eşittir 7. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet dostlar tarama testini gömdük. Şimdi bir sonraki videoda da konu testi biri gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.